Ani mefendiler. Evet. Evet. Bugünün bugün... atasözü atasözü ne? Tamam. Bugünün atasözü ne? Ee, bir havuza girersen kesinlikle yüzde yüz bozacaksın. olacaksın. Islak olacaksın. olacaksın. Sadece beni olsun Yani evet. kavga Bu... etmeye gerek yok yani. Evet. JT 2021. Evet. Evet arkadaşlar bugün Aykut Erılmaz'ın videoları izliyoruz. Ocak Şubat arasında videolar 2021 videoları. Evet onu izliyoruz. Bunu daha önce izlemedim. Ee, çok uzun bir video. Ee, 16 dakika. Ya o, o, onlara ne ya o Allah yüzden... Allah ya video geçelim lütfen. Ama girmeden önce onu videoyu böleceğiz. paylaş, Instagram'da sakıt takibe alabilir bizi ve Tüm. Anne mi edeceğiz kavaltıda? Ben senle Anne Ben hazırla. Bir de düşün bakalım bu kadın niye bana böyle davranıyor diye. Nerede ne? bu ne? greñası okuttum ya? Ben konuşmuyorum kendin kendi hazırla. Bir de düşün bakalım bu kadın niye bana böyle davranıyor diye. Nerede bu karı yaşıyor <gülüyor> konuştun ya Allah Allah. Ben seninle konuşmuyorum. Kendin bulursan diğertsin ama düşün bakalım. Ben ne yaptım da annem bana bunu yapıyor. Ben çıkıyorum annem para verir misin bana? Hiç benden para isteme kendin parayı nereden buluyorsan bul ve düşün. Bu kadın niye bana para vermedi ne yaptım da böyle. Küsüz. <gülüyor> böyle Küsüz madem ben çıkayım. Hadi. <gülüyor> Bu eksikti ya. Dağın başında nereden bulacağım lastikçi şimdi? Hiç bana sorma nereden <gülüyor> bulacağım? <başında? gülüyor> Düşün ama bu kadın niye böyle yapıyor bana? Böyle, böyle. Anne konuşmamak haricinde her işimi görüyorsun zaten çok saçma yapma bunu. Düşüneceğim işte ben ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyorum. Hala çok saçma yapma şunu. Arabayı çarptın ya. Yani. öyle baba yani ne yapayım kaza işte özür dilerim yani. Bir şey demeyeceğim baba. Baba konuş, küfret, bağır, çağırın susma gözünü seveyim Ama gerçekten böyle Ben de Maalesef Maalesef Maalesef ne demek? Yani seni gelmeni istemedik Beyinsiz Sensin beyinsiz Ya devam edelim Hadi Hem bir şey anlatıyordum Ha evet yani ona da böyle Yani babanla konuşuyorsun Yani belki bir hatta bir şey yani yaptın yaptığında. yaptın. Sonra babanla konuşuyorsun. Sonra susuyor. Bir şey demiyor, bağırmıyor. Yani söylemiyor. <gülüyor> sen, yani, şey söyle. Bir şey söylemiyor. Lütfen bir şey söyle ya. vur bir şey yap. Böyle katla beni kroze sen. vurur ya. Baba pozere gelelim mi sen de yardım edelim? Bak. <gülüyor> ya. Gel mi dedin ha? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hasaneli hadi gel. Bugün çok ilerli bakalım. Hasan hocam babam konuştum tabii. Oha! O kadar uzun mu? Evet, çok ilerli bakalım. Nasıl hocam babam konuştu mu? tamponu çarpmış olmanızın travmasını ama bugün renkleri öğrendik. Kutu kutu oynadı. Kimle oynadın Hasan Ali? Melita ile. Onların babam konuştu vallahi. Baksana hediye getirdim Ben bunun ağzını deniyor fotoğraf Bir dakika anlamadım. Babası oraya mı götürüyordu? Neyi Kimi? Bir dakika. Babası oraya götürdü. Buraya sevimli başımızdan sevdiklerimiz sevdiklerimiz olması lazım bence ana okul. Anlat anlat. Anlamadım bence de yani sevimli başımızdan. Because dad is not talking, he's trying to get you to teach. Hasaneli, hadi gel. Ne soracağım babam konuştum. Tabii tamponu çıkarmış olduğunuz intravenöz. Evet ama renkleri. tamam yani ama... tamam. tamam, daha önce de anladım ama doğru anladım emin değildim tamam. yani. Anladım Örendi, kutu kutu oynadı. Kimle Hasan Ali? Melita ya. Ah hediye getirdim, Ben bunun ağzını, burnunu Adamın deniyor Nereden fotoğraf attıydı Telegram'da mıydı? şu fotoğrafını Ha, Betül. Allah Allah ya. kadar Ha. Hatırlamıyorum ile ya, geç. Kafamdaymış. Tam mi? Kadın bunların ilişkisini öğreniyor mu? Alıyor numarayı, bir mesajlar bak hayatında duymadı Doğru ya, gerçekten doğru Bütün sırımız mazburi. fotoğrafını bana verir misin senin arşivin? Hangi fotoğraf ablam suratında emoji olup komple çıplak olan mı yoksa böyle yüzü belli olan boydan mı? Boydan olan yeter. Boydan. tamam. bu da az değil kaç kişi idare ediyor var ya bir bilsen aynı sen bilirsin. o zaman güzelim. Hadi başarılı hayat. Hadi. Ne oluyor Zacı? Sen kimsin ya? Ben Evlen ya da Karma. Evlen. Sen nasıl isimlendirsin? Hoş bulduk beyavrum. Yeni bir ya da Karma. Sen nasıl isimlendirsin? Hoş bulduk Yeni biriyle tanışmak istediğini biliyorum ve sana dünyada milyarlarca seçenek sunuyor. Oo çokmuş be. Ama bizim ülkelere kadar var. O halde çerçeveyi biraz daraltıp hala milyonlarca seçenek sunuyor. Tamam. Bizim şehirde kaç tane? Bulunduğu şehirde bile yüz binlerce seçeneğin var. Ne olursa bir kararın içine. Tamam, Attım amca mesajı. Peki kime mesaj attı? Kime? Eski sevgilimi neydi? Ah. E Yüz <Gülüyor> 100, 100 bin 100 bin insan arasında 100 bin evet 100 bin evet 100 bin insanlar arasında eski sevgilini seçtim pe def staff ya mal ya Allah belamızı. Ben size edrin beni beslediğiniz. Kitap sinir oldu ya kapayı. ya vallahi reklam daha çok optimize et. Alsicciciğim, müşteri yaptığım kitle analizi sonrası reklam modelimizi daha çok fokuslamak istediğimiz 18... Oğlum, kitle, mitle, diyorsun ya? Sen Oluşturduğum reklam modelinde daha çok diğerlerinden farklı yönlerimizi vurgulamak. Örneğin antibakteriyel... ya, ya. Of, Hanım, reklamı sen yapacaksın. Ya. Sen <gülüyor> olsan nasıl <yapalım? gülüyor> sulukta şöyle bir şey dikkatimi çekti bu bitince tekrar doluyor galiba kafası ona evet. bir şey ya, samimi söylüyorum zehirsin kadın ya oğlum siz ne okudunuz lan ben iletişim fakültesi halkla ilişkiler sanatının neye soruyor ben reklamcılık mı soruyor Yaşım anam, ho bunlar, bir daha gözümü o şunları. canım normalde yani dökülür onun derken dökülüyor onu Bir de herkes soruyor <gülüyor> inanır <gülüyor> mısınız nereden aldın nereden aldın diye. mı? ama bir tanesi mesela çocuğunu kesecekti söyleyene sen nereden aldın. kesti mi? Yok o koç kesti sonra ay ben karıştırdım bu başka bir şey. Dünya Olaylar karıştırdı. Anlıyor musun? Yani şey e, onlar pro e, şey bir şekilde reklam yapmaya çalışıyorlar galiba. Yani profesyonel bir şekilde. Onlar okudu bile yani. Anladın mı? Ama bu yani şey local local way okay. şey yapıyor reklam yapıyor. Hı hı. later she's fucking up like he. Hahahaha ve hah ve diğerleri kovaladı. Evet. Hı duyurdu. Doktor Pedros yaptığı açıklamada yatın yuvarlanın gale dedi. pandemi bittiğine göre şöyle bir tokalaşalım artık ya. şöyle Nasıl <gülüyor> lan? <gülüyor> <gülüyor> pandemi bittikten sonra nasıl toka te, tokalaşıyorsun unutuyorsun. İ <gülüyor> <gülüyor> after the pandemic şöyle bir tokalaşalım artık ya şöyle bir nasıl böyle bir şey yoktu sırtını kanka biz de işte böyle uğraşmayalım bu tarz şeylere. Ya yolda oldu böyle hazırlıksız. var mı? bitti ama şey var. Aldır maske de olur ver ver. İstersen bir tane daha verin çift kat yap ultra gece olsun ha? bakalım biz yokken. Ne Hazırlıksız. var mı? Zeynep yolda aniden oldu böyle hazırlıksız. Sen de şimdi. Oha. Ama az oldu. Hapiler Like unexpected. şey var. Aldır maske dolar ver ver. İstersen bir tane daha verin çift kat yap. Çıktı. En kuruştay bakalım bir Ercan onu Aa evet hep konuşma Zoom'un yan etkisi geliyor mu değil mi? tekrar evet mi? Bir tane eve çıkıp mı Görüyor ne hale geldik. Bıktık. Oğlum sen yatağını niye toplamadın? Ha yatağını sen yatağını niye toplamadın? Oğlum ben oradaydım <gülüyor> bak. toplanmamasını göt? Gel bir mutfağa oğlum. Ne oldu anne ne ha söyle. en pastayı aldım. Bunu yok olsun. Ye nançörlü ket. beni yanında küçük düşür ama ben hepsini Oha! de <gülüyor> Anne var ya kralısın en çok istediği şaplyı almışsın. yanında küçük düşür ama ben hepsini be. Bile bile kullan. Kullan da ben ne? Dur bir ya anne bana laf sokmak için böyle iyilikler yapmana gerek yok. Bir şey zor gittiyse konuş Böyle beni seviyor musun, nefret mi ediyorsun anlamıyorum ya. Anneler evladından sonra öyle Ama doğru bir dakika. Anneler sana bir şey alacaklar, Sonra altında laf sokacaklar. Yani bir şey iyi bir şey yapıyor ama laf sokuyor. Yani you're Teşekkür ediyorum anlayışın için sağ ol. Ne demek oğlum ben sana anlayış göstereyim hem Ben de çıkar gönül gönül oldu. Gönül bize Herkes buradaysa annenizin vasiyetini okuyor. Yıllar sonra. olduğum ev, araba ve tüm mal varlığımı mırmır hanıma Biz onunla yüzükle bir baba biz. Hüseyin ve Serdar Kumar balcığı bize şey, bize ne bırakmış? Size de bunları bırakmış. Biraz gizemli olan var. Not olarak bokunu temizlediğimiz takdirde mırımla beraber yaşayabilirsiniz. Hava alabildin ya. Ya şey Evet olduğunu kimse bilmiyor. Davetiye Davetiye Ne var ki içeride acaba? Ben sana yöntemi söyleyeyim. Yedi ayrı mezardan aldığın yedi ünlü 7 Yedi kedinin kumuyla karıştırıp. İçiyorum değil mi sonra? Yok. Yedi kez üstünden atlayıp yedi kere ezel Allah'ından bulu tersten söyledikten sonra. <gülüyor> sonra içiyorum değil mi? Hayır. Yedi bölüm yediden yetmiş yediye izledikten sonra. Hey gidi barışma çöpe. İçeyim artık. artık. Oğlum bok gibi tadı vardır neyini içiyorsun onu? Oğlum içilmeyecek mi bu? Hayır içilmeyecek. Son reyheti kere şah çektikten sonra bir davetiye salınır. uygulama var ya geldi Ne varmış kanka içeride? Aynı ilacı fenomenlerinin hepsi gene orada. uygulama daha varmış nikah Biri bu eee mizayı anlatabil yani anlatabilecekse yorumda <gülüyor> en azabiliriz. Hiç açık bir öncü şunları yapma 9 kere 9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 Böyle bayağı bir Orhan <Gülüyor> da da bayağı bağırdı telefona ama. vallahi sadece benim sesim gür herhalde. Tamam yakın Kendisiyle bağırıyor, bağırıyor Evet yani anlamadım. Onlara diyor ki yani siz bağırmayın bağırmayın Onlar bağrmıyorlar sadece o bağlıyor tamam mı? ama yine siz bağırmayın bağırmayın diyor okay, yeah, sonra yeah. Like, komşu sadece onun sesi duydum sesi dedi like devam ediyor bu shouting but she was saying like she was telling them don't shout <gülüyor> okay, you know like don't shout at me, don't shout at me okay, okay, but she was but the only one shouting benim sesim Gül <gülüyor> herhalde bir tanem, yakın arkadaşın da sen bu Ezgi ile görüşme ya. Tamam, tamam. Murat da çok böyle karanlık çocuk. Ben onu küçükten biliyorum, Hı. onunla da sen şey çok muhatap edin. Murat'ı da sileyim hemen. Bir de Gamze de çok böyle ortam ortam kovalayan bir kız. Gamze'yi Gamze de engelli. Zaten sevgili dediğin en iyi arkadaştır. E, hepsi yakın arkadaşında ama olsun senden değerli değil yani. Sonuçta yani, artık sadece sen varsın. Ama ben yapamıyorum ya senle Tuğba. Kusura bakma, o yüzden ben ayrılmak istiyorum. Kendine iyi bak. Efendim <gülüyor> Gülfem, yapamadım ya Tamam yani, halledebiliriz Sen ne yapacaktın hayatım? Gülfem Türkiye'de şurada çocuk. Gülfem'i tanıyorum ben ama sen onunla mesafeli ol, sen konuşma. Gülfem, acil gitmem gerek de sonra olur mu? İyi. E bir Doğru, Türk erkekler klasik çünkü gerçekte böyle yani senden ayrıliyorum tamam sonra kız da şey yani şey diyor yani maybe friend something çağırıyor yani bunu falan diyor sonra o tekrar geliyor yani bunu öğrenince tekrar geliyor tekrar alıyor mı falan diyor seviyor mu sonra oldular sonra şey diyor Tamam iptal iptal iptal falan diyor cancelled sonra when when they see that cancelled ayrıliyor again Tabii, rastında öyle gerçekten. Evet. Gerçekti. Gerçekti. Ya ben ya. ben pişman oldum. geri mi Ben Bir <gülüyor> söz Yok ben. ya. Vallahi hatırlayamam. Hasan Bey köyüz. Gerçi sen üç bu ya. Hatırlamazsın doğru. falan, yaşıyor. yıl Ha, alma. Hatta cenazeye annem Cesedi yaktık. He. Öteki tarafa pek hiç herhalde. Ne Şimdi yıl Gelsen el son Babam yaşıyor, yıl Ha, Hatta cenazeye bir torpavdan attım. Annesi annem him duydu, kesedi yaktık. Ee. Öteki tarafa pek bırakmıyor. I think this guy was trying to prove like like he knows like. wrong. everything wrong. So he said like. Eee so when your tarafa pek herhalde. cennet olsun. bizim Ben de dedim ki biz Mafra Bay'a gidelim hem bizden para da almaz. E yanlış anlama beni de. Bana dair hiçbir bilgim yok. Yani işte emeğini sana karşılıksız vermen için bana eliyle tutulur bir sebep verdi. Hemen sebebi söyleyeyim. Senin dayının oğluyla da benim halamın bunlar 50 yıl önce bir yı damda bafileşmiş. O oh, bak muazzam bir sebep. İşte ha, bak. şey bak. Benim bu sana gönül borcum demek. Sağ ol. Zaten ben hep de Mustafa'nın pek dair. İzzet yalnız adım. Bak bunu koyduk buraya. Bari bunu <gülüyor> Yani Türkistan sana yazacak ve evende biraz soran yaştı. Wei du. Ya Yazdıkların mı gitmiyor? Ne? Yazdıkların mı gitmiyor? geliyor mu yazdıklar? Buse duyuyor musun? Arayayım mı <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin <Why? gülüyor> bir şey mi diyecekti? Hüseyin ne oldu? Ya kızlar <gülüyor> ya. İyi senden ne abi? Ne ne oldu? Ne haber? İyi ne abi? gitti. anında yazıyor <gülüyor> sana? Bakar mısın bir? bak çevirmiş içisin şu anda. Allah Allah niye duşta elimde telefonla bekliyorum ya. Bak bak şuraya delireceğim bak şimdi. Lan işin varsa niye mesaj atıyorsun o zaman? Aa ne biçim mesajlar bunlar? Landolindo bulaşıkları diziyordun, geldim yani. Ne var? Ben de görüşelim mi diyecektim ama kalsın boş ver. Anne anne bir dakika. Sen Babana söylemeyeceğim. Sen de söz ver bana bir daha Söz ver. Tam söyle Bak söz bir daha asla sayısı bugün 83, yarın 87, ertesi gün 98 dolması Sen sigara mı içtin? Burası sigara mı kokuyor? Ne 12 yıl oldu ben bırakalı. musun? Sen Kim içiyor bu sigarayı? Aykut Arkadaşım o paketi dedi. O ben o yüzden söylemedim sana. Onun muymuş paket? Aykut. Gel gel? Okey ya ne? Anlıyoruz. Yeah yeah, that's true. Annele, yes. Anne bir Aşk olsun oğlum. Ben söyler miyim? Baban zaten biliyormuş, görmüşsiniz. Ha bir söyle. söylecek olsam oğlum, onu mu söylerim? Arabayı çarptığını söylerim, başka şeyleri. oldu. Yapılan açıklamada 500 mezarı tüm yaş grupları için sokağa çıkma yasağının bittiği duyuruldu. Hatta dedi ki bu saatten sonra eve gireceğiz. oğlum yavaş ne kalmış? Şey çok olsun o. Ya Corona, pandemic, lockdown. Çıkma yasağı. Şerefi Baba Allah konuşmuyor. Ya ne yapıyorsunuz burada? Kaçaktır size ne yapıyor? Beni üşmeyor. Tamam, bastınız. Hadi eve yürüyün ya. Ne bu? Yok baba sen git evi biz bir daha gelmeyeceğiz artık. bıktık evden. Tamam 1 liran var mı Ne yapacağım baba? bali mi alacağım? Töbeler olsun. Selpak satacaktım oğlum. Manyak mısın ya? İyi izliyorum baba git. Rek bizi vurdu iyi. bir şarkı var. çocuğu böyle? çocuklar, al, odada Hadi. şişti. doktorculuk oynayalım. Sen gözlerini kapat, ben senin ateşine bakacakmışım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? oynuyoruz anne. Tamam, bu kapı kapanmasın. Açık oynayın. Ben şimdi senin ateşine bakacaktım, değil mi? Evet. Cemirilim, ne yapıyorsunuz kızım? Doktorculuk oynuyor zanne. Tamam, bu kapıyı kapatmayın öyle olayı. Ama doğru bir <Gülüyor> ayıp doğru yani erkek çocuk. Başkız kız çocuk yani kapatmaz. kapısı açık olmaz ki. Neyse. Şimdi ateşine bakayım. Ne oğlum? buraya. Baba ikimiz de yaşındayız. Ne yapabilirim fazla? Tamam? Hadi Hadi Covid gelmiş. Ona yetişmem lazımmış. Hadi şu ateşine bakıver. Yine bu kapı kapanıyor. Ay kapısına zeki demir kubus filmi gibi kapanmıyor bir türlü. sen ama şu ee, nah sen çok nasıl çok anladın ama evet. biz bok gibi bakıyorduk <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar evet. evet bir link bırakabilirsiniz aşağıda evet. ama bu video beğendiyseniz lütfen abone ol ve like Kat, paylaş. Paylaş. paylaş ve yorum yaz evet, evet. bu sefer geçin